f fonksiyonu tüm reel sayılar için tanımlıdır. Bizden fx'in türevsiz olduğu durumları bulmamız isteniyor. Evet, soruyu çözebilmek için f üssü x'in yani fx'in türevini gözlemlememiz gerekecek. Bunun için de gelin fx'in türevini morla çizelim. fx'i bu aralıkta gözlemleyecek olursak, x eşittir eksi 8,5 ve eksi 2 aralığında eğimin sabit ve eksi 2 olduğunu söyleyebiliriz. Öyle değil mi? Bence söyleyebiliriz, eğim sabit ve eksi 2. Bu halde f'x'in türevini bu şekilde çizebilirim. Sabit ve eksi 2. Aynen bu şekilde. Ve x eşittir eksi 2 noktasına geldiğimizde, hatta tam da x eşittir eksi 2'yi geçtiğimizde, eğim negatifken pozitif oluyor. Aslına bakarsanız, pozitif olmakla kalmayıp eğrilmeye de başlıyor. Yani x eşittir eksi 2 noktasından sonra, artık bir doğruya değil, eğriye sahibiz. Ve bu eğrinin teğetlerinin eğimlerini inceleyecek olursak, artık sabit bir eğimden bahsedemeyiz. Çünkü bu aralıkta fx bir eğri ve eğrinin her noktasında eğim farklı. Mesela bu nokta yakınlarında, teğetin eğimi 3,5 gibi görünüyor. İşte bakın, bu noktada bir t çizecek olursam, t'sin eğimi 3,5 gibi görünüyor. x yönünde birlik bir değişim, y yönünde 3,5'luk bir değişim yaratıyor. O halde, eksi 2'yi geçtiğimiz bu noktada eğimi 3,5 olarak değerlendirebiliriz. Daha sonra ise eğim küçülmeye başlıyor. Giderek daha küçük değerler alıyor, ta ki x eşittir 2 noktasına gelene kadar. Ve 2'den 3'e kadar da küçülmeye devam ediyor. Eğimin bu aralıkta sabit bir oranla azaldığını söyleyebiliriz. Evet, eğim, işte aynen şu an çizdiğim gibi bir davranış sergiliyor. x eşittir 3 noktasından sonra ise fx düz bir doğruya dönüşüyor. Yani eğimi sıfır oluyor. Evet, x3'ü geçince eğim sıfır. Mor grafiğe yani fx'in türevine baktığınızda eğimin atlamalar yaptığı noktaları hemen görebilirsiniz. Bu noktalarda türevden bahsedemeyiz, yani göstermiş olduğum bu noktalarda fonksiyon türevsizdir diyebiliriz. Soruda da fx'in türevsiz olduğu durumlar sorulmuştu. O halde x eksi 2'ye eşitken fonksiyon türevsiz. Evet, x eksi 2'ye eşitken bir eğim bulamıyoruz. Unutmayın, teğetin eğimini bulmaya çalışırken bu noktayla fonksiyon üzerindeki herhangi bir nokta arasındaki kesen doğrunun eğiminin limitine bakarız. Ve eğer bunu yapacak olursak, eksi 2'ye soldan yaklaşırken eğimi eksi 2, sağdan yaklaşırken de 3,5 olarak buluruz. Yani soldan ve sağdan yaklaşırken kesen doğrunun limiti için farklı değerler buluruz. Aynı durum x eşittir 3 noktası için de geçerli. Soldan yaklaşırken eğim azalan bir değere sahip ve tahminen söylüyorum eksi 1'e yaklaşıyor gibi görünüyor. Eksi 1'e yaklaşıyor gibi görünüyor, sağdan yaklaştığımızda ise eğim 0. Bu yüzden kesen doğrunun eğiminin limiti de aynı olmuyor. İşte bu iki noktada türev atlama yapıyor ve fx de türevsiz oluyor.